Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı tet Geometri Soru Bankası kitabında açıortay ortay konusunun ÖSYM tarzı testlerinden Testik'in çözümünü yapacağız Çözümlere Başlayalım Bir dik üçgen verilmiş 90'dan kenar ortay çizilmiş Öncelikle burada ne var? 90'dan kenar ortay muhteşem üçlü var Yani burası 10sa Yani bunlar çift çizgi çift çizgi ise burası da çift çizgi olacak 10sa burası da 10 burası da 10 çıktı E burada da açı ortaylık var E açıortaylıkta ortaylıkta da direkt şeyi uygulayabiliriz Kollar oranı Tabanlar oranına eşittir yani x bölü 10 eşittir 6 bölü 4 deriz buradan da x'i ne buluruz arkadaşım 60 bölü 4'ten 15 olarak buluruz birinci soru balık oldu geldik 2 soruya baktığımızda dikkatimizi çeken bir şey var dik tabanı keş parçaya bölmüş nerede hocam ikizkenar üçgende böler yani burası x ise burası da ne olacak x aynı zamanda bu nedir açı E ee açı ortay ya hocam bu açı ortay doğrusu ama burada bir işimize yaramıyor Büyükte de, de açı doğrusu değil mi? Evet şu büyük üçgen açıortay doğrusu. E kollar oranı tabanlar oranına eşit olacak diyebiliriz. X bölü X artı 4 eşittir. 4 bölü 6 sadeleştirsek 2 3. Buradan 3 X eşittir 2 X artı 8'den. X'i de 8 olarak buluruz. Evet. Dolayısıyla bizden de X deniyor. Cevap denizli oldu. ikinci soruda geldik 3'e. Şimdi 36, 72. 36, 72, 72 daha 108. 180'e tamamlayan 72 yaptı. E sonra 2 iç açı bir dış açıdan. Burası da 36 mı olur? Evet. İkisi kenarlık çıktı burada. Hocam A ise A. E burada da ikizkenarlık kenarlık çıktı. A ise burası da A. A. kare eksi B kare ifadesi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. A dikkat. Şu açıda kaç derece? 72. Hocam burası da 72, burası da 72. Şurada da bir ikizkenarlık kenarlık çıktı. Yani burası da A artı B mi oldu? Evet. E şimdi şu açıortay ortayı doğrusu oldu. Bu açı ortay doğrusunda kollardaki oran tabandaki oranlamaya eşitti. E, dolayısıyla A bölü A artı B bak koldaki oran tabandaki oran eşit. B bölü A'ya mı eşit işte olacak? Evet buradan A kare eşittir. A B artı B kareye eşit oldu. E, buradan da B kareyi öbür tarafa atarsak A kare eksi B kare neye eşit oldu? A B eşit oldu. Zaten bizden de bu ifade isteniyor. Üçüncü soru böylelikle Akçay oldu arkadaşlar. Geldik dörde. Açı ortaylık var kenar da var. Valla açı ortayda. Şunu hemen yazabilirim. Bak şuradaki üçgendeki açı ortaya bakalım öncelikli olarak. Şu üçgendeki açı ortayda sayılar var. Sayılar olmasaydı açıya da alacaktım hemen. Ama sayılar var burada. Burada ne var? 6 bölü 3. 2'ye 1 oran var. E burada da o zaman 2'ye 1 oran diyeceğiz. Yani burası 2K iken burası K diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Sonra ne yapacağız hocam? Bir şey yapamıyoruz. O zaman e, burası da K hatta. Yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Şimdi büyükteki açı ortaya bakalım. Hocam büyükte açı ortaydı da hop şöyle 2'ye 1 oran var. E burada da 2'ye 1 oran olmaz mı? Bunu çok seviyoruz değil mi arkadaşlar? Ya kollar oranı tabanlar oranı eşit ya da tabanlar oranı kollar oranı eşit ya da açı ortayın sol tarafındaki oran sağ tarafındaki oranlamaya eşit diyeceğiz. E burası 10'sa şimdi 2'ye 1 oran var ya yukarıda. E burada da 2'ye 1 oran olacak 10'sa burası da kaç olur? Direkt 5 olur. Dolayısıyla dördüncü soru Cehan çıkar. Geldik 5'e. Açı ortaylık var ama ne kolda oran var ne tabanda ne sağ tarafında ne sol tarafında bir oran yoksa. O zaman açı ortaylığı biz nasıl kullanacağız? Açılara dalarak kullanacağız. Açılara dal. Unutma bunu. Alfa 90'sa burası beta ters açıdan burası da beta. Alfa 90'sa şuradaki dik üçgende de alfa 90'sa burası da beta yapar mı? Yapar. E ikizkenar kenar çıktı burada. Beşken beş oldu. Ha şimdi bcx deniyor bizden. Arkadaşlar şuradaki üçgende çok güzel bir şey var. Açı kullanabilirim artık. 5'e 3 oran var. O zaman burası 5K ise burası ne olacak? 3K. Hatta bu dik üçgen. 3K 5K. Ne üçgeni? 3, 4, 5 üçgeninden 4K olmak zorunda. E 4K'yı biz 8 bulduk. K buradan 2 gelir. Bizden de ne isteniliyor? X isteniliyor dostum. X de buradan 3K'ya eşit olduğundan K yerine 2 yazarsak eğer cevap kaç çıkar? 6 çıkar. Beşinci soru. Akçay oldu. Geldik 6'ya. En kısa kenar uzunluğu. 4 cm olan ABC üçgenin İç açı ortaylarının iç açılarının ölçüleri 30 80 ve 70 En küçük açı şu şekilde olsun Hemen şurası 30 Burası 70 Ve şurası da 80 derece olsun Şimdi en kısa kenarın uzunluğunu 4 vermiş Açılarla kenarlar doğru orantılı ya o En küçük açı 30 olduğu için 30'un karşısındaki 4'tür e Sonra Buna göre diyor bu üçgenin en kısa iç açı ortayının uzunluğu nedir en kısa iç açı ortayın soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar bu açı ortaylarla yardımcı elemanlar ters orantılıdır. En büyük açıdan çizilen açı ortay en küçüktür. Bunu da söylemedik ama aklında bulunsun. Yani buradan çizilen açı ortay en küçüktür. Yani burası 40-40 mı yaptı? Evet bu açı ortayın soruluyor bize. X soruluyor. E hocam burası 40-40 tamam. E burada 2 iç açı 1 dış açıdan. Burası da 70 mi yaptı? Evet. Aaa x kenar çıktı. Şununla şu birbirine eşit. O zaman ikisi de kaç buluruz? 4 olarak buluruz. Dolayısıyla 6. soru balık esir oldu. Geldik 7'ye. Doğrusal bir parça ve bu parçaya yerleştirilen bir desteğin oluşturduğu bir rampaya ait iki durum aşağıda verilmiştir. Düz bir zemine yerleştirilen bu rampa destek ucu etrafında sağa ve sola doğru dönmektedir. Destek bu rampa bu. Sağa ve sola doğru dönebilmek demiş. Şekil 1'e şekil 2'deki gibi. Rampanın sağ ucu. Şekil 1'deki gibi zemine dediğinde uzaklığı 15. İşte burada da şekil 2'de uzaklığı 11 olduğu söylenmiş. Her iki durumda da rampa navada ucuna destek ayağına bağlayan ipler desteğin zemin yaptığı açıyı ortalamış. İşte açı ortay doğrusundan bahsetmiş. Buna göre desteğin uzunluğu nedir diye soruluyor. Yani bizden ne isteniyor? X isteniyor. Arkadaşlar eş yapı. Öseğ mi eş yapıyı sever mi? Sever. Yani bu rampanın eşit uzunlukta. Bu rampanın eşit uzunlukta olduğu bizim için önemli. E burada da desteğin de eşit uzunlukta olduğu bizim için önemli. Ee burada ne yapacağız? Hocam şurada bir dış açı var. Hani şunun tamamını oranı. Buraya A dersem buraya B dersem. Burada da o zaman aşağılık olan kısmı burası A burası B değil mi? Burada da bir dış açı ortaylık var. Hocam burada da şu bölü şu dış açı ortaylık. Önce şunu uygulayayım. A bölü A artı B. A bölü A artı B. Neye eşittir? X bölü 15 eşittir. Tamam yazdık bunu. E burada da hocam B bölü B artı A. B bölü B artı A eşittir. X bölü 10. Hmm. Bu soru bana biraz da şeyi hatırlattı. Buna benzer bir soru benzerlikte geldi. ÖSYM kendini tekrar etmeyi çok sever. Dışlıca ortayda niye böyle bir soru çözülmesin? Bu çözüm yöntemi benzerlikte karşımıza gelmişti arkadaşlar. O yüzden bence sınavda çıkmaya aday sorulardan biri, hatta yüksek aday, yani en yüksek adaylardan biri, aday sorulardan biri diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü bunun benzeri benzerlikte çıktı. Farklı konularda benzer çözüm yöntemi de sormayı ÖSYM çok seviyor. Neyse, burada böyle bir şeyler geldi. Ne yapabiliriz hocam? A artı B, taraf tarafa oranlayabiliriz. Oranladığım zaman A bölü B'ye geldi buradan. X'ler gitti. 1 bölü 15 bölü 1 bölü 10. 1 bölü 15 bölü 1 bölü 10 geldi. Ters bir çarptığımız zaman A bölü B 10 bölü 15 mi yaptı? Evet yani sadeleştirdiğim zaman 5'e bölü 2, 5'e bölü 3. İşler dışlar yaparsam ya da yapmama gerek yok. A bölü b 2 bölü 3 mü yaptı? Evet. A dediğimiz 2K, B dediğimizde 3K mı yaptı? Aynen öyle. O zaman A dediğim 2K, B dediğim 3K ise şimdi burada 2 bölü 5 oran mı var? Evet. 2K'nın farklı kalemi seçeyim. 2k'nın 5 k oranı x'in 15 oranına eşittir. x/15 e eşittir. Hocam k'lar gitti. 3 katı 3 katı x de böylelikle kaç çıkar? 6 çıkar. Çok güzel bir soru ve bence sınavda çıkmaya aday en yüksek sorulardan birisi. Yani en yüksek adaylardan birisi arkadaşlar. Evet 7. soruyu böylelikle Cihan bulduk. Gerçekten çok beğendim. Geldik 8'e. ABC üçgeninde AB kenarı AC kenara denk gelecek şekilde katlanıyor. BC kenarı da AB kenarına denk gelecek şekilde katlanıyor. Bu işlemlerde oluşan katlama izleri kırmızı ve mavi renkle gösterildiğine göre. Arkadaş bu kırmızı katlama iziymiş. Yani şuradaki üçgeni katlayacakmışsın AB kenarı AC kenarı üzerine denk geliyormuş. Yalnız dikkat et tam buradaki AB tam AC'ye denk gelemez. Şöyle biraz şuralara bir yerlere denk gelecek. Zaten denk gelse üst üste bilen kenarlar birbirine eşit X3 derdik. Ee, burada AB kenarı AC kenarı üzerine denk gelecek şekilde. Tamam mı? öyle düşün. E o zaman madem öyle biz buradaki katlamada neyi söyleyebiliriz? Hani bu hocam bu böyle X olacak. Hani şuradaki üçgen buraya geldi ya. X gen X burası burasına eşit olacak. Yani burası 9 gen burası 9 değil. Şu parça ile şu parçaya eşit olacak. Ama hiçbir uzunluk yok. Bu uzunlukları kullanamayacağımız zaman anlama, nasıl kullanacağım o zaman hocam? üstüne binen açılarda eşit işte olacak ya hocam şu üçgen buraya geldiyse o zaman burada kaçlar da eşit işte olacak yani katlama izi aslında bir açı ortay doğrusu oldu aynı mantık burada da mı var evet şu katlama böyle katladığın zaman bu şekilde olacak şu üçgenle şu üçgen katlamada 4 x artı 3 x artı 3 ama sayıları kullanamıyorum maalesef o zaman bu da açı ortay olduğunu söyleyebiliriz evet şimdi kırmızı açı bakalım kırmızı açı ortayda hocam şurası kaç 9 burası kaç 3 yani burada bir 9 bölü 3. Yani 3'e 1 oran var. O zaman bu tarafında da 3'e 1 oran olacak mı? Olacak. Kırmızı açı ortayla kullandım. Yani burası 3x oldu mu oldu. Eyvallah. Şimdi ne yapalım? Maviyi kullanalım. Mavi, Mavi de arkadaşlar şu. Kollar oranı tabanlar oranına eşit değil midir? Evet. Yani 3x bölü x artı 3. Kollar oranı tabanlar oranına eşit olacak. 5 bölü 4. İşler dışlar. 5x artı 15 eşittir. 4 kere 3 12x yapar. Buradan 15 eşittir 7x yapar ve x'i de böylelikle 15 bölü 7 olarak bulur muyuz? Buluruz. Yani cevap 15 bölü 7 çıktı. 8. soru balık oldu. Geldik 9'a. Birim karelere, birim kare zeminde verilen abcd noktalarının hangisi k ve, ile, k ve l ile birleştirilirse k ve l ile birleştirildiğinde KM doğru parçası o üçgenin açı olur. A'dan bakalım hocam. K ve L ile birleştirdiğimde bu açı orta olur mu? Olmadığı belli zaten. İşte kollar oranı tabanlar oranı. Mesela burada 1'e 3. Hocam 1'e 3 ken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 burası. E 1'e 3 oran var ya 1'e 3 oran olacak. Burası kaç olacak o zaman? 2 olacak. Hipotenüs. İşte dik kenardan küçük olabilir mi? Hayır. O zaman sildik. Öbürüne bakalım. Hocam B olursa olur mu? B olursa da bakıyoruz şöyle arkadaşlar. Bu sefer 2'ye 3. Üç. Hani üçgen 6 olmuş 2 iken 4 olur o zaman burası yine hipotenüs dik kenardan küçük oldu yine olmadı. E hocam C'yi alırsam ne olacak 3'e 3. Üç. Şimdi açıortay olursa eğer bu hani birebir oran birebir oran yani koldaki oran birebir birebir burası 6 olur bu da olmaz. Bu hipotenüs dik kenardan büyük olmak zorunda. D'yi alırsam hocam bu sefer ne oluyor? 1 2 3 4 4 burası 3 burası. Ha 3 kenar 6 olmuş. 4 kenar 8. Vallahi 6 burası, 7 burası, 8 burası. Pisagor bağıntısı sağlanıyor mu? 8'in karesi 6'nın karesi artı 7'nin karesi sağlanıyor mu? Sağlanmıyor. Dolayısıyla bu da yanlış oldu. E o zaman E noktası. E noktasını şöyle alacak olursam arkadaşım burası toplamda kaç yapıyor? 5 yapıyor. Hocam 3'e 5. Üçgen 6 olmuş. Bu açıortay olur mu? Olur. Üçgen 6 5 10. Bak 6 8 10 de sağlanmış oldu. O cevabımız ne oldu? Edirne E'yi alırsan alırsam evet. E noktasını alırsam açı ortaya olmuş oldu. Dolayısıyla cevabımız Edirne oldu. Daha doğrusu Edirne oldu arkadaşlar. 9. soruda. Geldik 10. soruya. Nilgül öğretmen sınavda aşağıdaki soruyu sormuştur. Evet. Kenar uzunlukları bu. Bak dikkat et. 6'nın 3 katı. 6'nın 4 katı. 6'nın 5 katı. 3-4-5 üç, üçgeninin katı. Yani burası nedir? 90 derece. Kenar uzunlukları işte bu olan üçgende B bilmem ne açısı. Hocam B, A, C açısı da olabilir bu. Farklı renkle göstereyim ben bunu. B, A, C açısı da olabilir. Ya da ne olabilir dostum? B, C, A açısı da olabilir burası. B, C, A açısı da olabilir. Evet açısının iç açı kestiği kenarı ne, ne, ne noktasında kesmektedir? Mesela B, A, C açısı için. Ve ağacı açısı için ben şöyle düşüneyim. Şurada mavi ile göstereyim. Şurası neyse eğer. E hocam bu açı eğer. Burada 3 bölü 5 oran var. Hocam burası 3A iken burası 5A'dır. Toplam 8A neye eşit? 24'e eşit. A'yı buradan 3 bulurum. A3 ise 3 kere. E, A'yı buradan 3 bulurum. Evet. Burası kaç yaptı? 9 yaptı. BN uzunluğunu ne oldu? 9 yaptı. Evet. BN uzunluğunu böylelikle 9 bulduk arkadaşlar. N'nin B'ye olanı zaptı. Tamam. Sorun devamı var ama kağıdın mürekkep tamlayan kısmını tam okuyamayan Yağız ve Yoğuz sonucu doğru bulmalarına rağmen farklı ışıkları işaretlemişlerdir. Yağız sonucu daha büyük bulduğuna göre bulduğu sonuç Oğuz'dan kaç fazladır diye soruluyor. E o zaman bir de C açısına ait şuradaki açı ortayı da bulalım arkadaşlar. Bu biri bu açı ortayı bir de bu açı ortayı ne olarak hesaplamış yani şurası ne. E bu açı ortay olduğunda hocam koldaki oran bu sefer hani 5 bölü kaç 30 bölü 24 aslında 5 bölü 4 değil mi? Hocam burası 5B iken burası 4B. Toplamda 9B eşittir. 18 mi tamamı? Evet. B'yi de böylelikle 2 buluruz. B'yi 2 bulduysak burası da kaç yaptı? 8 yaptı. Bu sefer bn uzunluğu kaç yaptı? bn uzunluğu 8 yaptı. E, birisi 9 buldu. Birisi 8 buldu. E, birisi diğerinden ne kadar fazla bulmuş oldu? 1 fazla bulmuş oldu. E, o zaman ne olacak? Cevap 1 olacak. Ya buradaki 1 değil tabii ki. b B'ye köşesinden uzaklığı kaç santimetre diye soruluyor ya burada. Ee, kaç fazladır diye soruluyor. Işıklar burada. Evet yine neyse ki yukarıdaki ışıklarla aynı. Cevap 1 yaptı. Ee, burada 9 bulan, 8 bulunan bulandan 1 fazla bulmuş oldu. Yani cevap böylelikle akçay oldu arkadaşlar. Ve böylelikle bu testi bitirdik mi? Bitirdik. Açı ortay konusu bitti. O Zannediyoruz. Bir sonraki videoda kenar ortay konusunun testlerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.